Kim bu? Kim kim? Bu arayanı diyorum. Kim arıyor ki ya? Oynaşlarından biri. Bir de telefona fıstık diye kaydetmişsin. Allah Allah. Kim ki bu fıstıklar? Aç diyorum sana o telefonu. Duyacağım o sürtüğün sesini. Dur canım sakin ol. Ha, kapandı işte. Ben sana saçımı süpürge edeyim. Sen başkalarına zevki sefa sür. Ara çabuk diyorum sana o sürtüğü. Tamam canım sakin ol. Arıyorum. Ulan Zehra mı Funda mı acaba? Allah Allah. Başımı ben aya sokacaklar ya. <gülüyor> Alo. Seni bulacağım kızım. Ya bir sakin ol. Alo. Haydar rahatsız ettim galiba. Kusura bakma ya. Ooo sürtük bir evliymiş. Toprak başıma. Toprak başıma. Yaprak bir sakin ol. Abi pardon çıkaramadım seni ben. Haydar ben hanifi hanifi Hani Şak'ı yedin fıstık getirip satıyorum ya. Tanıyamadım. Ah be abi, hatırladım ya. Ben seni telefona fıstık diye kaydetmişim. Hanımın da kalbine iniyordu az daha burada. Buyur abi, bir şey mi diyecektin? Ya yarın fıstık getirecektin de... ...sana da getireyim mi diye soracaktım. Geçenki fıstıktan 2 kilo daha gönderdin. Lan daha yeni sanki otomu yıkamadım. Alo Haydar, orada mısın? Abi, bana da 2 kilo getiriversen. Sana sahabet.